Evet değerli seyirciler, tekrar İçgörü programında, Business Channel Türk TV stüdyolarında sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Bugün de çok değerli bir konuğumuza şu anda gördüğünüz gibi yöneliyorum. Uzman klinik psikolog, pedagog Gülten Demirdeven hanımefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar diyor. Sağ olun, iyi yayınlar. Diğer birinci programımızın yönetmeni sizin depresyonla ilgili kurtulma ve farkındalık tavsiyelerinizden fayda görerek kendisi depresyondan çıktığı için yeni bir ekip bizi çekiyor şu anda. Tabii ki hani bu kadar kolay değil işin değil, espri tabii. kısmı ama inanın bu programları izleyen birçok Anadolu'daki insan, gurbetteki insanlar... E, maddi durumu olup e, özel e, olmayıp özel e, yardım alamayanlar hı hı. bu e, tavsiyelerle bile birçok fayda görüyorlar En azından e, sizlerin danışmanlık merkezlerine gelene kadar e, nasıl ki bir kişinin arabasının lastiği patlar iste neyle e, lastikçiye kadar gider veya, işte lastiğini değiştirme merkezine kadar gider. Aynı şekilde psikolojik danışma merkezine varana kadar e, oksijen oluyor bunlar. Sizlerin verdiğiniz bu bilgiler. Farkındalık ve içgörü kazanıyorlar. Tabii ki onu kazanan kişiden profesyonel yardım almaya yine geliyor. İşte depresyon için, panik atak, kaygı bozuklukları, hobiler, e, hatta fobiler için e, gelip destek alıyor. Bence hobiler için bile destek alınabilir. Çünkü kişi farkındalık ve iç görüşü yoksa sadece belli hobilerde işte sadece akşam akşamcılık yaparak veya enerji içecekleriyle ya da maddeyle kafasının güzel olmasına çalışıyor. Bir kişinin ciddi anlamda kafası nasıl güzel olur? Hakiki anlamda. Yani 5 dakika, 10 dakika, 1 gün, 2 gün değil. Çünkü enerji içeceği ya da maddelerle kişi Mutlu olduğunu, işte bir kısmı diyor ben zamanı durduruyorum, bir kısmı diyor bu madde benim zamanı hızlandırıyor veya hiçbir şey düşünmüyorum, kafam güzel oluyor diyor. Yani ciddi anlamda e, kafası nasıl güzel olur bir insanın? Yani pozitif düşünür, mutlu olur. Madde aldığı için. Mi? Madde aldığı için benim kafam güzel diyor. Psikoloğa gitmeme gerek yok diyor. Bir küçük kapatıyorum atıyorum diyor. Ma madde anlamında Hı. diyorum, ilaç anlamında Hı. değil. Hı. Kafam güzel oluyor diyor. Ama 3-5 yıl sonra bakıyorsun. Egzitus mortus olabiliyor. Veya hani rahmetli olan <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazen ölüm kurtuluştur ama. Kurtuluş ama çevresindekiler ya, yıkılıyor, değil Yani bir insan sizde evlat büyüttünüz. Oo. Kolay mı büyüyor yani? Peki Şimdi... sırf 5 dakika, 10 dakika kafası güzel olsun diye maddeye kimler başlıyor? Neden başlıyor? Hatırıyor Genetik. Musunuz? bir kere ben size evet. şey demiştim. Maddeme gelir insanı bulur, insan mı gider evet. maddeyi bulur? Değil, insan gider maddeyi bulur. Niye buluyor? Onu hocam? oraya götüren sebepler çok. Peki önemli. o sebepler nelerdir? Nasıl onları yok edebilir veya azaltabiliriz? Şimdi burada maddeye bağımlık dediğimiz şey dürtü kontrol bozukluğudur. Yani? Dürtü kontrol bozukluğu önce suç işleyip sonra düşünen beyin yapısı. Burada dürtü kontrol bozukluğu birçok alandadır. Genetik yapıyla alakalıdır, çocukluktan başlar. Daha sonra yaşamın içindeki kurallarda ya da yaşadığınız çevrede size onu öğretir. Orada kontrol mekanizması, zayıf kişilik yapısı çok önemlidir. Çocukken küçük küçük ufak ufak çalmalar, yalanlar, işte istenmeyen madde kullanmaya geçiş, 12-13 yaşında ne yazık ki bazen bazı yerlerde çok daha erken de başlıyor. İtilmiş, dışlanmış çocuklarda. Daha sonraki aşamada da bu alkol, kumar ve Ağır madde kullanmaya kadar, isim söylemiyoruz biliyorsun zaten. Tabii, yani tabii. çok da özendirici olsun istemiyoruz çocuklar Hocam için. bir de bağımlılık e, şeyleri, isimlerini söylesen ne fayda? Yarın başka bir isim çıkıyor, bugün her başka gün, bir isim her yani. Her gün, her gün. Yani şöyle düşünün, Osmanlı'da elfiye kullanmak o kadar sağlıklı ve o kadar doğal bir şeymiş ki, kimse bunu e, kötü bir alışkanlık olarak değerlendirilmezmiş. Mesela ben hiç unutmuyorum Ankara'da bir konak, ya da İlgaz Dağları'nda o tarafta, bir konağın mutfağın kenarında keş odası vardı. Eskiden öyleymiş yani evin beyleri yemekten sonra e, gelen misafirlerini orada e, ot içer ve otun kokusu evin içine sarmasın diye onun özel bir ile evin dışına çıkan havalandırması bile varmış. Enfiye özellikle son Osmanlı döneminde kullanılan maddelermiş. Çünkü bunlar e, yani işte sağlıklı, işte günün yorgunluğu atılan maddeler olarak değerlendirilmiş. Evdeki insanlar da bunu büyük kaos haline getirmemişler. Yaşamın içinde olan şeyler olarak değerlendirmişler. Ki nasıl Yemen'de kat çiğnemek çok doğal ve normal bir şeyse biz burada alalım katı çiğneyelim bakalım gözlerimizin şekli değişince insanlar bize nasıl bakar toplumun da ona bakış açısı çok önemli tamam, tamam. ama nedir dürtü kontrol bozukluğunda kişinin kendi yapısı biraz oraya doğru gider çeker o tip kişileri bulur o tip kişilerle beraber olur onun vücuduna yapacağı zararı bilmez e bir de aile faktörü var tabi Çocuklarıyla çok fazla e, iletişim becerileri kuramayan. Burada ailenin ekonomik gücü falan hiç önemli değil. İsterse en düşük seviyede olsun, isterse en iyi seviyede olsun ki gelen danışanlarımızdan da biliyoruz. Her seviyeden insan var. Her seviyeden. Burada evdeki ekmek parasında maddeye yatıran var. Günlük yaşamda keyif almak için... Hani e, çok büyük miktarlarda, çok büyük meblağlarla satlanma kişiler kişilerde var. Onu oraya götüren sebebe bakmak lazım. Tamam. Hakikaten hatta bir aile danışmanlığına gelmiş evlilik danışmanlığına gelen bir danışanım dedi ki Bayan, Hocam evdeki eşyaları satıyor, Tabii. alkol almak için dedi Tabii. yani her Tabii. gece içiyor dedi. Tabii. Adamı çağırıyorum. ...ne kadar sıklıkla içiyorsun... ...akşamdan akşama diyor... ...ne kadar zamanda namaza gidiyorsun... ...hani Müslüman bir toplum olduğumuz için... ...bayramdan bayrama... ...bayramdan bayrama diyor yani... ...düşünsenize... ...peki... ...yani madde bağımlılığına... ...kişi bilmeden... ...genetik faktörlerin etkisiyle... ...yöneldiğinde... ...nasıl bilebilir veya... ...farkındalığı olabilir... Bir de yakınları ne yapmalı bu durumda? Maddede hep şey var. İstediğim zaman bırakırım. Ben dayanıp, ben bağımlı değilim. E, İçmesem içmem. E, i̇çme. E ben Ramazan'da içmiyorum diyor. Ne yapacağız? Aa, buradan yak. Tabiri i̇şte, caizse. Şey Hocam bir is, istesem içme. O zaman içmenin sana getirdiği davranışların zararını ya da ailenin ya da yaşadığın çevrendeki insanların... Sana bakış açısının evet. nasıl değişeceğini düşünemiyor musun diye sorulduğunda ya da sana vereceği zararlı hocam bir zararını görmüyorum ki. Ben dayanıklıyım. Orada beynin yavaş yavaş her gün bazı hücrelerin öldüğünün ya da davranışları sebebiyle annesinin, babasının ya da evliyse eşinin, çocuklarının ve genetik geçiş olarak çocuklarına da geçireceğinin farkında değiller bazen. Evet doğru. Farkında değiller. Ki bir danışanımız vardı Çocuğu maddi kullandığı için getirmişti. Tahmin ediyorum 16-17 yaşlarındaydı. Ve karı koca seans sağladılar. Biz de gençken ve yeni evlilik dönemimizde kullandık. Oradan genetiğin bir geçişi var zaten. Anne babada da bir dürtü kontrol bozukluğu var. Daha sonra kendileri o çevreden uzaklaşınca, biraz da yardım alınca, Kısa vadeli yatışlar da olmuş, bundan kurtulmuşlar. Fakat annenin vücudu daha temizlenmemiş, babanın spermi temizlenmemiş. Orada o çocuk dünyaya gelmiş ve orada taşıyıcılığın getirmiş olduğu bir çekim gücü var zaten. Nasıl annemiz pırasa yerse hamileyken biz de pırasayı severiz, bu böyle bir şey işte. Peki hamile bir bayan, hani sigara içmişse mesela veya alkol almışsa ya da bir madde Hı -hı. almışsa yani e, bu nasıl etkiler e, çocuğu? Yani zaten tabii çocuğun genetiğini etkiliyor. Hamilelik sürecini de etkiliyor. Aldığı maddeye, kullandığı duruma ne kadar kullandığına bağlı bunlar. Hani biz en basitinden sigarayı bile en basit gerçi bize göre hiç basit değil. Hani onlara tabii. göre en basit. Tabii tamam Hani ya, içilmesin istiyoruz. Çünkü orada çocuğun akciğer yapısı, annenin akciğer yapısı sağlıklı bir hamilelik geçirmesi gerekiyor. Tamam. Ne diyoruz? Çocuk oradan hissediyor. İçtiğiniz şeyi, yediğiniz şeyi, ruhsal durumunuzu isteyerek mi dünyaya geliyorsunuz? istemeden mi dünyaya geliyorsunuz? Zoraki olan bir çocuk mu? Planlanan bir çocuk mu? İşte kazayla dünyaya gelecek bir çocuk mu? O sevgi bile orada belirli zaten. Annenin 9 aylık sürede o çocuğu nasıl beklediği, onun için nasıl Yeler hazırlık yaptım. yaptığı. Çocuk oradan her şeyi hissediyor zaten. Kodlanmış vaziyette dünyaya geliyor. Yani o zaman şöyle şu ana kadar özetlersek, kişinin genetik kodlarında, dedelerinde, atalarında eğer Peki. madde kullananlar varsa, varsa, eğer bir huzursuzluk... E, semptomları varsa, varsa yani depresyondur, Hı -hı. kaygı bozukluğudur, dürtü ya, kontrol aynen. bozukluğudur, hiperaktivitedir Hı -hı. E, ve madde kullanımıdır. Mutlaka Hı -hı. profesyonel yardım almaları gerekiyor. Almaları gerekiyor. Hamilelik dönemine <gülüyor> başlamadan önce bir taraflardan birisinin yani partnerlerden ya da eşlerden birinin bir madde kullanımı alkoldür, sigaradır işte başka Hı -hı. ağır maddeler kullanımı veya bir Kişiye bağımlılık, işte bir e, internet bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi, işkoliklik gibi mutlaka şu ana kadar hani özetle Hı -hı. profesyonel yardım alıp sonra dayan hamile kaldıktan sonra o süreçte de sizler gibi e, bizler gibi aile evlilik danışmanlarına psikologlardan profesyonel yardım alarak e, doğum sürecini de, sürecini de, de. de e, sağlıklı geçirebilirler. Peki doğumdan sonra? Loğusalık döneminde de ele alalım çünkü bu madde bağımlılığını tetikleyen faktörleri azaltır, kontrol altına alır. İçgörü ve farkındalığımızla bir gelişme kaydedersek daha sağlıklı yol alırız diye düşünüyorum. Hamilelik sonrası ne gibi faktörler madde bağımlılığını taraflar için ve çocuk için tetikler? Şimdiki tabii ki madde bağımlılığı o kadar geniş bir yelpazı ki hocam. Tamam. Orada gerçekten de az kullanan ya da sonra pişman olan... ...fakat çevresel faktörler sebebiyle o çevreden uzaklaşamadığı için... ...işte ben bağımlı değilim zaten işte keyif için içiyorum arada... ...o bambaşka bir şey. Vücudun zehirlenmiş olması, genetiğinin artık sıkıntıya girmiş olması... ...beyin fonksiyonlarının azalmış olması kontrol mekanizmasını zayıflamış olması. Maddeye karşı bu madde yani en basitinden sigaradan başlayalım. Sigara, içki, işte bir sonraki adımlar değişik değişik. Hap, ot dediğimiz yani enjeksiyonlara varana kadar olan birçok şeyler var ki her gün dediğiniz gibi isim değişiyor. Tabii kesin Her gün isim değişiyor. Yani hatta ilk, ilk öğretime bile düştü. Şeker şeklinde al bunu ye işte kafan güzel oluyor diyorlar. Aynen, o da aynen. güvendiği bir arkadaşa gerçek bir şey zannedip genetik faktörlerde olmadığı halde o bataklığın içine bir kereden bir şey olmaz deyip başlamış oluyorlar. Şimdi geçen yıldı herhalde bu ortaokulların hani sene sonu kep törenlerinden sonra gençlerin gittiği şu gruplar vardır, partiler vardır. Oraya giden bir genç kız eve geldikten sonra iki gün... ...çok saçma hareketler yaptığı için anne baba da çok eğitim düzeyi yüksek insanlar getirmişlerdi. Fakat kız hiçbir şey içmedim diyor. İki biradan başka bir şey içmedim. Fakat iki biranın o sersemliği yapması ya da o davranış bozukluğunu yapması mümkün değildi. Tabii ki terapiler sırasında kız şöyle bir şey hatırladı büyük bir konser alanı tabii ki bira içtikleri zaman ne oluyor? Laubo ihtiyacı çok tabii oluyor. Ki. Genç bir arkadaşları ve yaşıtları 8. sınıf öğrencisi olduğunu düşünürsek yani 14-15 bile değil çoğunun yaşı. Evet, daha yeni yani, ergenlik. Yani de. tuvalete gideceğine kafa yapmak istiyorsan al bu hapı diyor fakat zaten bir iki bira içtiği için bir de ortam hoş, güzel, e, müzik var, eğlence var. Onu sorgulayacak durumda da değil. Tabii, ya da doğru. bana ne veriyorsun arkadaşım? Bu benim kafamı güzel bir şey yapacak ama bu zararlı mı? Bunun değil mantığını, yani, muhakemesini yapamaz ki Leblebi değil ki bu yani. Ya ama yapamaz zaten. Tabii o yapamaz. Sorgulayamaz. O da o, sorgulayamaz, o ortamda, veren de bilmiyor. O ortamda sorgulayamaz. Tabii. Tabii ki alıyor. Tabii ki tuvalet ihtiyacı bitiyor biliyorsunuz. E ondan sonra müzik, ahenk çok hoş. E Tabii ki akşam evlere bırakılıyor. Aileler, e, ne içtin, iki bira içtin. Fakat kızdaki o sersemlik, annenin babanın çok e, sıkıntılı olduğunu hissettiğinden bize başvurmuşlardı. Evet, bir hap kullanılmış. Ama burada isteyerek yapılan bir şey olmadığı için, tamam. sağlıklı ve güzel terapiyle, evet, yola girdi fakat o korku hep annede babada olacak. Ya. Yeah. O korku hep annede babada olacak. Çünkü orada bir bazı haplarda ne yazık ki bazı maddelerde diyelim kimyevi alışkanlık yaptıracak oran çok yüksek. Çok yüksek. Çünkü bu bir ticaret. Tamam. Çocuklarımızı koruma yöntemlerini ne kadar geliştirsek bile hem adli hem de manevi evet. yönden yine tamam. de tahmin ediyorum onlar çok daha hızlı düşünüp çok daha seri çalışarak bunları gençleri zehirlemeye yönelik hareketler buluyorlar. Ortamlar buluyorlar. Burada bizim zararı en azı indirgememiz için çocuklarımızı iyi bilgilendirmek gerekiyor. Ya da okuldaki eğitimcilerin bu konularda çocukları iyi bilgilendirmeleri gerekiyor ki. Çocuklarımız ilk başlangıcı bile yapmasınlar. Hani ben bir kere kullandım, bir şey olmaz diye bir kavram yok. Peki hiç kullanmaz, tadını bilmez derse veya denememiş olurlarsa, toplumdan e, dışlanma korkuları ne olacak veya? Ama e, o tip ortamlarda olmamaları gerekiyor. Zaten, zaten olmayan. Zaten olmamaları gerekiyor. Olmamamız gereken ortamında Aynen. Aynen. E, bir e, maddeyle ya da her, herhangi bir şekilde. Bulaşmamak gerekiyor hiç tabiri bulaşmamak caizse. Gerekiyor, hiç bulaşmamak hani, gerekiyor. Ben giderim onlarla oturun fakat seyrederim ben hiç içmem diye bir kavram yok. İnsanların orada ne kadar dolduruşa geldiğini biz görüyoruz terapilerde. Hani bazen evet hep derim ya genetik sizi götürür dürtü kontrol tabii. bozukluğu. Ama bakıyorsunuz ki işte sevdiği bir genç için onu kırmamak için ya da beraber olduğu kız arkadaşı için onu kırmamak adına. Ya da ben güçlüyüm zaten bana bir şey Kendini test etmek için kullanan birçok insan var. O zaman iki faktör daha çıktı. Tabii. Bir genetik olarak buna Tabii. yönelme. İkincisi hatta biraz daha detaylandırırsak anne babanın hamilelik süreci ve öncesinde madde kullanırsa yine genetiğe giriyor. Tabii. Doğru. Üçüncüsü de hayır diyememek. E, toplumdan dışlanma korkusu eee faktör olarak e, ortaya çıkıyor. Bir de, bir de da, kendini şu, test etme. Şunu da söyleyebiliriz. O çevredeki insanlar bu olaya nasıl bakıyor? Hmm. Şimdi toplumun e, yargıları. Yani, e, bazı toplumlar da evet dediğimiz gibi biraz önce mesela Yemen'deki bir toplumda kaç çiğnemek ne kadar gayet normal. Ne, gayet Hatta nor, normal. Hatta çiğnemeyen anormal belki de. Anormal tabii. tabii ki orada bakmak lazım yani. Yaşadığı toplum ne ama biz kendi ülkemizle alakalı düşünürsek, konuşursak, evet belirli bölgelerde bunun çok şey olduğunu da görüyoruz. Yani evet. Normal oldu. Normal, kullanılabilir. Gençken yaptım ama şimdiki yapmıyorum. Ama i̇şte orada bir fitil ateşlenmiş orada. Tabii, kesinlikle. Burada bir fitil ateşlenmiş, onun tadına varılmış. Hiç pasta yemeyen bir insan pastanın tadını bilmez. Bilmez. Ama ben bildiğim için valla pastayı özlüyorum. Tabi. Bu bu kadar basit. Şimdi burada bir pasta olsa evet yayın arasında hemen onu yerim. Doğru. Bu da böyle bir şey. Kesinlikle. Çünkü bildiğim şey. Ben afyonluyum. Afyon lokum olsa lokum mesela dayanamam yani suçu olsa dayanamayız. Yani doğru doğru. Fitili şey. ateşlememek lazım Fitili o zaman. Fitili hiç Peki lazım. hocam hayır diyememe hani arkadaşları. E, hayır diyememe veya o ortama hayır diyememe den dolayı da maddeye bağışlı, başlanıyor dediniz. İnsanımıza gerek bağımlılık olsun, gerek ağır sorumluluk altına girme olsun. Hayır deme yolları nelerdir? Yani ben buradan bu sohbetten bunu çıkardım. Diğerlerine de geleceğim. Diğer konulara da. Şimdi tabii ki hayır diyememek. Ne kadar zor bir kavram aslında biliyor evet. musunuz? Hayır diyememek yani şey gibi düşünün ya köle e, e, evet her şeye evet orada kendinize ait bir şeyiniz yok karakteriniz yok hayır ben bunu kullanmayacağım bu ne kadar zor bir kavramdır beş genç arabada hızlı hızlı gidiyorlar birisi dese ki ya yavaş gidin kaza olacak der mi? diyemez ki diyemez ki diğerler hemen onun bacağından evet. tutarlar onu sustururlar Aynı. Peki, ne, ne olur? çarparlar ha, o zaman o zaman ah keşke derler. Sakalım yok ki. E... Böyle. Evet. Bela bir kere olur diye bir Arnavut atasözü var. Ben çok sevdim. Evet. Yazıyı. Bela bir kere olur. Hani ikincisini bekleyemezsiniz. Zaten o sizin hayatınızda şekil değiştirir. Ya farklı bir yaşam tarzı sürersiniz. Doğru. Ya da işte... Ölürsünüz. Tabii. Egzutus şey. mortus hocam. Yani <gülüyor> hocam, mort olursunuz hocam. Allah muhafaza. Ne, ne şehit ne gazi pisi pisine gitti <gülüyor> Niyazi. Allah muhafaza <gülüyor> yani. Şimdi peki hocam e, belanın bir kere dahi olmaması belaya bulaşmamak için nasıl hayır diyebiliriz? Yolları nelerdir? O da işte öğrenilmiş yaşam tarzıyla alakalı. Öğreniriz. E, o belada... E, <gülüyor> Eğer rahmetli olmamışsak öğreniriz. Tamam bu bir. ikinci hayır demeni bir yolu bu. Peki mesela bir kişi e, dedi ki işte maddeyi bir tadına bak kafan güzel olur. Reddedersen ne başına gelir? Hiçbir şey gelmez. E o zaman iyi bir şey başına gelir hatta. Yani şey yani reddetmesin demek reddetmesi. yani O kötü şeyler Tabii. başına gelmez. Başına gelmez. Tabii bir de e, direksiyonu iyilerden ya. veya farklı ya. ortama kırabilir. Te Peki bu arkadaşı az önce teklif eden arkadaşı aslında kaybeder mi kazanır mı? E kaybetsin biz zahmet. Tamam. Kaybetsin ne olacak ki? Doğru. Yani o insan eğer size zarar veriyor ise hayatınızda yanlışa sizi yönlendiriyorsa işte burada tercihler de çok önemli. Kaybedelim ne ya olur? Kaybedeyim. Ama bilmeden yönlendiriyorsa hani birinin. Böyle bir şey yok ki hocam. Hmm. Bilmeden yönlendirme diye bir şey yok. Bir ya. şey yok. Zaten hep bilerek yönlendiriyor. He, çok tehlikeli bu Tabii. Yani. bir danışanım şey demişti hiç unutmuyorum hani terapide bizim de böyle sarsıldığımız noktalar vardır ya Tabii. hani böyle dumura uğrarsınız Alam nasıl şimdi ben buna yardım edeceğim dediğiniz Tabii. zamanlar olur Ya içiyorum ama e, genç bir hanım var o da denemek istiyor ona bunu önümüzdeki hafta deneteceğim Hii, bir kişi daha gidiyor ama ulaşamazsınız o kişiye. Önemli olan o danışanı sen kurtulmak için gayret derken birin daha bata nasıl çekmeyi düşünüyorsun? Bunu ona öğretmek. E o da denemek istiyor, ona da deneteceğim. Ama senin geçtiğin yoldan o da geçecek sonra. Yani biz deney faresi miyiz hocam? yani? Hayatta deney, başkalarının deneylerinden bir zahmet... Ee, bir şeyler öğrenelim. E doğru. Bedeli Hatan ödenmiş. Be bedeli Faturası denmiş, ödenmiş evet. hazır. Onlara bakalım tecrübe evet. edelim. Bir de e, nasıl ki bir e, tuz ruhunu denemiyorsak <gülüyor> hani onun bütün vücudumuzu parçalayacağını <gülüyor> <Aynen>. içtiğimizde <gülüyor> biliyorsak intihar <gülüyor> ve cinayet oluyor. Aynı zamanda. E o zaman maddeyi de maddeyi denemek de bir cinayet. Bir nevi kendine bir zarar, yani verme. Bir zarar Ha Orada <gülüyor> da de işte dediğimiz <gülüyor> evet. gibi Akıl sağlığının çok yerinde olmaması. Ha, baktığınız zaman böyle düzgün. Aklı başında, iş güç sahibi. Tamam. bakıyorsunuz yani eğitim seviyesi de yüksek. Ama bir baktığınız zaman da orada depresif bir ruh hali var. Evet. O depresif ruh hali ki hep ben derim bipolarlar çok giderler. Madde kullanırlar. Bir baktığınız zaman duygu durum bozukluğu çok... Bozuk kişiler gider madde kullanır. Çünkü orada çık, iniş ve çıkışlar çok serttir Kendini toparlayamaz. İşte orada kendi fikri değil, evet. yaşadığı çevredeki arkadaşların fikri daha çok onu etkiler ve gider maddeyi kullanır. Evet, doğru. O zaman mutlaka böyle bir şeyin teklif edildiği, hayır diyemediğin veya o tür e, çevrelerde dolaşmaya başladığın an... ...hemen imdat diye psikoloji bilimine, psikoterapiye ve sizlere Psikiyatri, koşmaları gerekiyor. gerekiyor. Ve sizler gerekiyor. de zaten bizler de aile danışmanları <gülüyor> olarak, çift danışmanı olarak... ...ben de hemen bir psikiyatrla konsensus ve işbirliği halinde konsultasyonla bu işi götüreceğiz. Sonuçta çok ciddi bir sıkıntı. Hatta bir danışanımız hocam siz de hatırlıyorsunuz. Yani sırf hayır diyemediği için başına gelmedik bela kalmamıştı... Sırf e, hayır deme terapisine bile geldilerdi. Yani ben herkese evet diyorum. Bu durumum ne olacak ne diye. Olacak? Hatta e, evet o zaman e, demek ki bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bu arada son dört e, dakikamız zaman su gibi geçti. Evet, evet. Bir de e, yani hayır deme üzerinde durduk ama yani çevreyi yeniden nasıl düzeltebilir? Veliler, ergenler veya maddi kullanma çevresinden bir kişi nasıl sıyrılabilir? Yani kullanan bir çevreye alışmış, arkadaş olmuş, dost reddederek. olmuş. Reddederek. Onlar. Reddederek onlar. Hani ben yeni bir hayat çizdim. Tabii. E, Tabii. E, bir rota çizdim. Tabii. Bu hayat beni benden e, götürdü. Hani sizin arkadaşlığınız, muhabbetiniz güzel ama e, ben artık yoksunluk tedavisi derim ben. He, yoksunluk dedim. Yoksunluk tedavisi. Yoksa zaten ulaşamazsınız. Hı hı. Yok. Şeydeki e, kamplarda, nazi kamplarında uçturucu vardı? Yemek mi vardı? Ne oldu? Herkes zayıfladı, bir deri bir kemik kaldı. Çünkü yoksulluk var, yani yok. Ulaşma imkanınız yok. Burada da hep deriz beton tedavisi artık. Yeni sistemde beton tedavisi. Yok bir ay hastanede yattım, çıktım, ilaç kullanma. Beton tedavisi. Kesinlikle iletişimi engelleyeceksin ki bununla ilgili e, Hindistan'da çok sıkı kamplar var. E, birkaç tane de uzak doğu ülkesinde arınma, terapi kesinlikle. Mesela ben hep her şey derim e, özellikle bu maddeye bir için yurt dışlarında bir kamp kurmak lazım. Ya da bir dağ köyünde kamp kuracaksınız. Taş kırsınlar ya taş kırsınlar. Doğru. ulaşamayınca Doğru taş Gı, kıra. Gıdasını ver kesin taş kıra. Ormanda ağaç kesin ağacın kabuğunu kaynatsın bakalım. Eğer kafa bulmak istiyorsa yoksulluk budur. Ulaşmayı engelleyeceksiniz. Yani iki aylık bir yatış tedavisi daha uygun diyorsunuz. Veya yani, kampat. Kamp kamp kamp. kamp yani, tabii. Evet. Ki artık e, özellikle maddenin çok kullanıldığı e, bazı ülkelerde bu tip kamplar kurulmaya Hı. başlandı. Çünkü hastaneye yatış çıkışlarda bile artık o kadar çabuk ulaşabiliyorlar ki. Doğru. Ben ne kadar aileler tanıdım. Çocuklarını o çevreden uzaklaştırmışlar. Fakat <gülüyor> bir telefon, bir internetle kapıya hizmet geliyor. Geliyor, geliyor. Malesef. O yüzden beton tedavisi, uzaklaştırmak. Tamam. Ailede bu arada çocuğu o sürece e, iten Çünkü sebepleri aynı. aile içi, huzur Hı -hı. için belki Hı -hı. aile evlilik çift danışmanlığı alabilirler Hı -hı. ki Hı -hı. çocuk o eve tekrar döndüğünde hani sert tartışmaların veya e, evlilikteki sorunlar olmazsa <gülüyor> çocuk huzurlu bir ortama döner. E, böyle bir aile desteği de alabilirler. Ailecek. Zaten e, bütün bağımlılıklarda biliyorsunuz aile terapisi çok önemli. Bravo. Ama bağımlılığının o terapiye giden süreci çok önemli. Doğru. O doğru. kendisi istemediği müddetçe hiçbir şey yapamıyorsunuz ki. Evet o yüzden anca onun e, tabii, istemesi dediler, için. Tabii ki burada zor, zorla zorla yani. Toplumumuzun hem neslimizin daha iyi olabilmesi için bunun böyle kişinin kendi kararını bırakılmasına ben karşıyım. Ha, madde bağımlılığında zor, zor kullanılabilir diyorsunuz. Her hani şiddet ababında değil de getirilme. Hayır hayır. Kişiye getirilme bırakılırsa bağım. kişiye bırakılırsa, bırakmamak lazım. Ona zarar. Onu yetiştiren kişilerin üzüntüsü. Diğer topluma ulaştırabilecek kişilere zarar. O yüzden yani ona çok fazla bırakılmamalı. Tamam. Çünkü bu Direkt akıl sağlığıyla alakalı bir tamam. şey. Değerli seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim içgörü programımız e, öyle gayret ettik ki o kadar güzel şahane bağımlılık yapmasın, bağlılık sadakat yapsın diye sizlere güzel yöntemler verdik. Eğer herhangi bir işe, herhangi bir kişiye, herhangi bir maddeye, herhangi bir e, teknolojiye bağımlıysanız Profesyonel yardım alın. Yoksa az önce Gülten Hanım'ın dediği gibi yakınlarınız tarafından tatlı sert bir şekilde zorla terapi merkezine getirileceksiniz. Gerekirse daha da güzel fikirlerimiz var. Kamplara gönderilerek bundan kurtulacaksınız. Çünkü sizler kolay yetişmi yetişmiyorsunuz. Bir vatan evladı kolay yetişmediği için bizler hep burada olacağız Business Channel Türk TV stüdyolarında olun sizlerde İçgörü programını izlemeye, bizleri takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Bağımlılıkların arının Allah'a emanet olun.